Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı, yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda, tesbih hususlarının vazgeçilmezi, olmazsa olmazı bir alet tanıtacağım size. Bu alet, hapbe yapmak için gerekli olan yardımı size sağlayacak. Neden mi bahsediyorum? Merkezleme aletinden bahsediyorum. Bu küçük alet habbelerinizi yuvarlak ya da kare habbelerinizi orta noktasını bulup deliğini kolay açmanızı sağlayacak. Ustum, Abdullah Usta ile beraber yaptık. Nasıl mı yaptık? Hazırsanız Abdullah Usta ve ben bu aletin yapımını sizin için anlatacağım. Buyurun başlayalım. Selamun Aleyküm. İlk olarak 3 tane 7 cm'lik parçayı işaretliyoruz. Ondan sonra bunu kesme işlemine başlıyoruz. İkinci işlem olarak gönyemizi 45 dereceye getiriyoruz. 45 derecelik iki tane parça keseceğiz. Bunu buradan sıfırlayıp sürekli arkadakini oynatmadan yapabilirsiniz. O parçaları dik kesiyoruz yalnız değil mi? Evet arkayı oynatmayalım. Direktmen. Şunu alıp Direkt. Direkt. Direkt. kesmemizin nedeni 45 dereceyi bunu böyle tam 90 derece olacak şekilde birleştirmek. Yani L şeklinde getirmek L için 45 derece kestik. Böyle olunca bir okunucu gibi sivri kısmımız hazırlanmış oldu. Evet. Şimdi üçüncü aşamaya mı üçüncü geçiyoruz? Üçüncü aşamaya geçeceğiz. Şunu 45 keseceğiz. Yalnız bunu yatık olarak keseceğiz. Onu diğerinden farklı olarak dik değil de yatay keseceğiz. 3. üçüncü parçayı kesiyoruz yatay olarak. koyuyoruz. Bir kalem Arada payı bırakacağız. Bir kurşun kalemin ucu kadar köşede bir pay bırakacağız. Yapıştıracağız. yapıştıracağız. Şimdi yapıştırma aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. yapıştırıcımızı sürüyoruz. Burada önemli olan bir şurada bir tanesini karşıya dayadık. Evet. Şurada bir milim düz Çizginin yanında kurşun kalem ucu payı bırakıyoruz. Orayı yapıştırdık. Evet. Ondan sonra diğer tarafı yapıştıracağız. Onu da koyduk. İki dik malzemeyi birleştirdik. Bir yatay malzemeyle buluşturduk. Evet. İki dik bir yatay. Hepsi bu kadar. Olay bu. Sıra geldi merkezde muhaletlerimizi kullanmaya. Dört köşeler için, kareler için bunu böyle koyuyoruz. Buradan kalem ucu kadar boşluk bırakmıştık ya. Çiziyoruz. Bir daha çevirip çiziyoruz. Merkezi buluyor. Çeviriyoruz. Bir daha işaretliyoruz. Evet, evet. Buyurun. Bu şekilde geldik yine bir videonun sonuna. Bu videomuzda Abdullah Usta ile birlikte merkezleme aleti nasıl yapılır onu göstermeye çalıştık. Ümid ediyorum faydalanmışsınızdır. Kanalımıza abone olun. Yorum yazın ve beğeni atın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.